Beyler bayanlar selamlar, yine uzun süredir ortada yoktum, evet yeni bir projeyle, bu sefer Vax ile karşınızdayım, Vax'tan da birazcık uzak durayım dedim, çünkü son düşüşten sonra, abi 10 cent ne, yani geçen seneki fiyatlara geri döndük, 10 sent 10 sent neyse, en azından artık fiyatın 10 sente sabitlendiğini bilerek yeni projelere bakalım dedik, ve yeni bir projeyle karşınızdayım ve bu projede yine çekilişte olacak, ama çekiliş linkini biliyorsunuz YouTube'suna paylaşamıyorum, Discord'da paylaşacağım, neyse. Gele şimdi tüm bu bilgileri hem nasıl kazanabileceğiniz, ne satışı olacak, nasıl proje olacak hepsini inceleyelim şimdi. <Gülüyor> Öncelikle projemizin ismi Beeverse arkadaşlar aralarla ilgili ve ekrandan da şu an karşınızda da görebileceğiniz üzere 4 tane ırk bulunuyor. Ana sayfasından bakmaya devam edeceksiniz. Hikayesi var. Hikayesini merak ediyorsanız şey yapabilirsiniz. kendinize bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben genelde hikaye üstüne çok fazla durmuyorum ama hikaye üstünde de uğraşıldığını söyleyebilirim. Roadmap'e aslında çok da bakmaya gerek yok. Şu anlık gerek yok. Neden mi? Çünkü daha en başındayız arkadaşlar ve yıl sonuna kadar ki kaç ayı var? 6 ayı var. 6 ay içinde çoğu şeyi yapmayı planlıyorlar. Neyse Esas yere geçelim. Biz Whitepaper'a geçelim. Şuradaki en baştaki story kısmını geçtiğimi söylemiştim. Çok merak ediyorsanız hikaye okuyabilirsiniz. Kendi aralarında farklılıkları var. bunları kendinize bakabilirsiniz. İlk başta arkadaşlar phase 1 ile başlıyoruz. Ve phase 1'de investor NFT sale ve passports işte sale diye devam edecek. Ardından da yavaş yavaş oyun açılmaya başlayacak. Bu NFT'lerin farkında birazdan söylüyor olacağım zaten. Phase 2, Phase 3 ve Phase 4 diye devam edecek arkadaşlar. Zaten bunları birazdan değineceğim. Tüm Paper'da bunlar açıklanmış haldim. Şimdi bu oyunda bazı paketler olacak arkadaşlar. Kafanız karışmaması için adım adım gidiyor. Passport Pack. Passport Pack aynı. Million on Mars'ta hani oyuna girerken sizden çok küçük bir şey istiyordu ya. Giriş bedeli 1-2 dolar gibi. Normal oyunu oynayabilmeniz için. Onun gibi bir Passport satılacak. Ve farklılıklara ait bir Passport verecek. Yani atıyorum size Tikal Passport'undan çıkarsa Arınız da tikal olursa eksi bonus alacaksınız. Bu nereden de hatırlarsınız, Gold de benzer bir şey vardı. Farklı bir ırkınız oluyordu ve o ırka uyumlu minerali çıkartmanız gerekiyordu. Bunda da arılar üstünden olduğu için o ırka artık o o ırka diyeceğim ırkta değil de ona uygun yerde yaptığınızda işlem gerçekleştirdiğinizde daha fazla bonus kazanacaksınız arkadaşlar. Ardından da doğal olarak arılar olduğu için bir paket satışları olacak daha sonrasında buradan içinden çıkacak nadirlik oranlarını görebilirsiniz ki mitik bayağı değerli olacak yüzde bir daha sonrasında da tekrardan da ikinci bir paket satış daha yapacaklar enerji pek olacak ama enerji pek ilgili detayları daha sonra arkadaşlar vereceğim size bir de bu ağrılar şimdi ne yapacak ede olarak bir de koval lazım arkadaşlar aslında daha genelden özele doğru inerek anlatayım oyunda bahçeler var bahçeye geçelim şimdi az hemen Bahçeyi Land olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar ve bu Land'in içinde de kovanlar var farklı farklı onları da şehir, ülke olarak düşünebilirsiniz aslında ve bir de arılarınız olacak bahçe aldığınızda Land aldığınızda içinde işlem yapıldığında bundan belirli bir oranda pay alıyorsunuz eğer Land sahibi iseniz aynı zamanda da Arıları da kovana gönderiyorsunuz arkadaşlar. Ama kovanların da belirli bir sınırı var ve aynı şekilde kovanların da nadirliği var. Daha iyi kovanlar daha çok kazandırıyor. Daha kötü kovanlar daha az kazandırıyor. Aynı şey arılar için de geçerli. Zaten buradaki rarity oranlarından görebilirsiniz. E, kovanların da sınırı olduğu için o kovan dolduğu zaman arkadaşlar e, ne oluyor siz içeriye gönderemiyorsunuz değil mi? Hayır. Oyun gerçek zamanlı bir strateji oyunu şeklinde planlanıyor arkadaşlar. Neden gerçek zamanlı? Çünkü siz örneğin A kovanına gönderdiniz ve arınız orada çalışıyor. Daha sonra sen oraya göndermek istediğinde ne oluyor arkadaşlar? Kimin arısı güçlüyse o kovanda çalışmayı hak ediyor. Ve diğer güçsüz arı da kovandan sürgün ediliyor. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Evet yine oyun aynı şekilde saatte bir mine şeklinde tıklamalı bir oyun. Ama sen bir saatlik... Gönderdiğin zaman senden daha güçlü birisi orayı ele geçirirse o bir saatin boşa gitmiş oluyor, enerjin boşa gitmiş oluyor. Evet oyunda da yine enerji sistemi var, bu şekilde o koandaki yerinizi garantiye almanız gerekiyor. E nasıl garantiye alıyorsunuz arkadaşlar? Hemen şuradan ise geçirelim, B powers var, kart power var örneğin, worker, drone ve queen 3 ayrı çeşit arı var arkadaşlar. Ve bunların da nadirlikleri var ve buradaki güçlerini görebilirsiniz. Örneğin bende rare worker var, benim gücüm 4 değil mi? Ardından da epik birisi, epik bir worker arı benim yerime geçmek istediği zaman benim yerimi ele geçiriyor arkadaşlar. Ben de boşu boşuna enerjimi harcamış oluyorum. O yüzden gerçek zamanlı arkadaşlar ve kovanların da toplamda 100 tane arı limiti var. Hatta neredeydi hemen şurada kraliçe arı, 9 tane drone ve 90 tane işçi arı bir kovanda çalışabiliyor arkadaşlar. Ben de en basit örnek Queen'den gidelim şimdi. Bir tane Queen arım var ve kovana yerleştirdim. Kovan da kaliteli bir kovan. İyi kovanlardan diye düşünün ve güzel kazandırıyor. Daha sonrasında yeni birisi oyuna başladı ve elindeki Queen'i kraliçe arası benimkinden daha güçlü arkadaşlar. O burada kazanç güzelmiş deyip çat diye oraya yerleştirdi. Ne olacak ben tekrardan yeni kovan zorunda kalacağım. O yüzden hadi buraya yerleştireyim sürekli yapayımdan öte birazcık da kovan kovalamamız gerekecek. Ve gerçek zamanlı strateji olmasının bir diğer sebebi de ne arkadaşlar. Tamamen burası. Dolunluk oranı. E şimdi sizi düşünebilirsiniz. E tamam ben boş bir kovana geçeyim ama ne olacak ki diye düşünebilirsiniz. Ama boş bir kovanda tek başınıza çalıştığınızda arkadaşlar şuradaki tabloya dikkat etmeniz gerekiyor. Dolunluk oranı %0 ile 10 arasında olduğunda o kovanın kazancının toplam kazancının %10'luk alabiliyorsunuz sadece. Eğer kovan %51'in üstünde doluysa %51 ve üstü doluysa arkadaşlar. O zaman kovanın tamamından pay alabiliyorsunuz. Yani bu ne demek oluyor? Buradaki tabloya dikkat etmeniz gerekiyor. Buradaki en kazançlı kısım ise arkadaşlar %51-52 dolalık oranı. En üsttekinin alt sınırında olmaya çalışacaksınız. Bir kovan %100 doluyken de aslında mükemmel değil. Tamamen bu sefer daha fazla kişiye bölünecek. Ya da içinde bir kişi olduğunda da mantıklı değil. Bu sefer az bölünecek. O yüzden de sürekli olarak Ya bu kovana göndersem aslında bu saat bu tıklamada tam bundan daha fazla hehneyet okunu elde edeceğim. Doluya göndersem acaba gelecek mi boşta az gelecek gibi birazcık da hesaplamalar yapmanız gerekiyor. 10 Mart'taki gibi düşünebilirsiniz. 10 Mart'ta da çünkü aslında sürekli bir hesap yapıyorsunuz. yani şunu kursam nasıl olur, bunu okursan nasıl olur. Hatta oyunun güzel bir de kısmını söyleyeyim. Bir sonraki aşamada arka planda sürekli 10 Mars iletişim içinde proje onların ekonomisini örnek almaya çalışıyor. Çünkü siz de biliyorsunuz 10 Mars hala ekonomisi iyi giden boyun Evet çok kazandırmıyor ama düzenli bir şekilde kazandırıyor hala oynamaya devam ediyoruz yani hala Ben de nerede hemen sizler için yana çekeyim Hatta yine bakımda yine bir güncelleme geliyor arkadaşlar hani neyse şunu da hemen yana atalım esas noktamız hop gibi gördünüz o, o biraz sonraki konu Nerede biz biz buradaydık hemen geçtik Arkadaşlar şimdi oyunda da. Bazı NFT'ler olacak demiştik. Öncelikle yanında bir satış var ve bu satış Investor NFT arkadaşlar. 10 ee, Mars'taki o başlangıçtaki NFT gibi düşünebilirsiniz. O... NFT'nin bir sürü ayrıcılığı vardı. Ne ayrıcalığı var? Şu çok önemli değil. Önemli de çok önemli değil arkadaşlar. Çünkü piyasa şu anda durgun olduğu için genelde paket satışlarından kapabiliyorsunuz. Öyle bir anda bir saniyede bitti diye botlar hiçbir şeyi çekmiyor projede artık. O güzel dönemler geçti. İnşallah o güzel dönemlere geri geleceğiz ama neyse. Burada bir de yazıyor ki tüm işlere akses diyor. Tüm işler ne demek oluyor arkadaşlar? Oyunun bir de ikinci feyze olacak. Aynı On marttaki gibi yemek yapabileceğiz. Ve bu yemeklerle işte birbirinize satabileceksiniz yine marketplace olacak ya da bir başkası başka bir şey üretecek bu üretimle alakalı olan mesleklerde bu meslekten bahsediyor arkadaşlar. Aynı zamanda işin en güzel kısmı da neresi biliyor musunuz burası her hafta size bir tane arı paketi verecek daha da hiçbir yatırım yapmanıza gerek kalmayacak. Sürekli bir token almaya devam edeceksiniz haftalık olarak ve sürekli bir arı paketi gelecek. E bu arıları da istediğiniz kumanda gönderebileceksiniz. Bunu almazsanız ileride oyunu denemek isterseniz de ileride satışta sunulacak olan arı paketinden almanız gerekiyor. Ama bunu alırsanız da sürekli arınız olacak sürekli bir arı gelecek. Dilerseniz bu arıları da daha sonrasında Atomic Abda yine satabilirsiniz. Biraz önce de meslek demiştik yani hemen neredeydi? Şuradan da White Paper'dan Buildings kısmından bakabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin Refactory, Garrison, Hotel Production, Acceleris ve Hunter getirir şeklinde farklı binalar olacak. Bu binalar sayesinde de arkadaşlar ne olacak? Hemen şöyle bakalım. İçinde örneğin şef olabileceksiniz, Baker olabileceksiniz, Mühür olabileceksiniz. Yani içinde farklı farklı meslekler olacak binalarında ve bu meslekler sayesinde arkadaşlar üretim yapıp tekrardan da Ekstra para kazanabileceksiniz ama unutmayın bu ikinci aşamada gelecek olan bir şey ve E ee, token yakımı nerede o zaman token yakımı nerede diye sorarsanız da hemen şuradan Honey Token kısmındaki şeye geçelim arkadaşlar neredi dedim hemen buradan bakabilirsiniz ne diyor öncelikle bu meslekler için gerekli olan tüm kaynaklar tüm resourcelar arkadaşlar HNE token satılacak. Daha sonrasında enerji sistemi olacak demiştik değil mi? Hatta hemen buradan bir de enerji sistemine geçelim. Şuradan bir arıyı sürekli olarak gönderemiyorsunuz arkadaşlar. Belli bir enerjiniz var. Ve bu enerji de gün içinde yavaş yavaş da doluyor. Ve aynı zamanda enerji paketinden çıkacak olan enerjilerden de doldurabiliyorsunuz. Örneğin kamını bir kere gönderdiğinizde... 15 enerji tüketiyor, toplamda da 100 enerjiniz doluyor. E bu ne demek oluyor? Kamunu 6 kere gönderebiliyorsunuz. Ama mitik olursa 2 kere gönderebiliyorsunuz. E şimdi e, Common daha mantıklı derseniz hayır. Gönderceğiniz kovana da bağlı. Şimdi mitik çıkar. Siz onu kamun birlendi e gönderirseniz ve 2 kere gönderirseniz az kazanır. Ama mitik bir tane arınızı arkadaşlar yine aynı şekilde legendir mitik bir kovana gönderdiğinizde günde 2 kere bile gönderseniz kat ve kat fazla kazanacaksınız eee sürekli token çıkartıyoruz token çıkartıyoruz e, ne demiştik yakım demiştik evet enerji paketleri birinci yakım olacak ve bu enerji paketleri de random olacak bazen kar ettirecek bazen zarar ettirecek arkadaşlar yani artık oranını bilmiyorum oranını oynadığımız zaman göreceğiz ya hiç mantıklı değil bu sürekli beni zarara uğrattık deyip eğer paketleri açmak bırakılırsa yakım oranı da düşer ama güzel bir şey varsa da arkadaşlar yani bunun dengeli yapılması gerekiyor işte o şekilde söyleyeyim ve bu da sadece hny token ile satın alınabilecek. En önemlisi bu. Daha sonrasında satılacak olan main landler yani landler arkadaşlar yine kendi token satılacak. Yine ekstradan satılacak paketler kendi token ile satılacak arkadaşlar. Her oyunda olduğu gibi bununla da yine ticketlar olacak. Ticketlarla çekilişe katılabileceksiniz. ve Trade Center demiştik mesleklerden, marketplace'ten bahsetmiştik ya yine HNL token'la dönecek orası. Yani işin özeti kendi tokenlarını olabildiğince çok kullandırmaya çalışıyorlar. Bu da yakıma ve projenin daha uzun süreli sağlıklı olmasını sağlayacak. E bu kadar da konuştuk. Peki ne? Örneğin şuradan Investor NFT'ye tıklarsak. Bu arada atımı kapatıp girmemiştim. Hemen şu NFT'yi de gösterelim arkadaşlar. Linkleri de zaten aşağıya bırakıyor olacağım. Hah bu arada hemen açılmışken benim normalde bir yatırımcı olarak dikkatimi çeken şey şu Abi Verify white değil, Whitelist değil. Neden, neden? Daha yolun en başında olduğunu söylemiştim biraz önce arkadaşlar. Hatta bununla ilgili de görüşmeleri devam ediyor. Rica'da bulundum. Bu görüşmelerle ilgili ekran paylaşır mısınız dedim. Ve sağ olsun kırmadılar arkadaşlar. Hatta şu anda sizlere de yansıtıyorum. Arka planda dilerseniz bu sürecin devam ettiğini kendiniz de görebilirsiniz. Tabi güvenip güvenmemek sizle alakalı arkadaşlar. Kesinlikle kendiniz araştırmanız gerekiyor. Eğer bir miktar parayı riske atacaksanız mutlaka araştırmanızı yapın. Ama daha sonrasında investor NFT'nde in değerli olacağını unutmayın eğer proje tutarsa. Peki bu illa yatırımla mı almak zorundasınız? Hayır değilsiniz. İki tane çekiliş var. Hatta üç tane çekiliş var diyebiliriz arkadaşlar. Birincisi tipik bir GiveLab linki arkadaşlar. Discord'larına katılmanız, Vox adresinizi yazmanız, Twitter'la ilgili görevleriniz, Medium'un web sitesini takip etmeniz gibi görevler var ve buradan size çıkarsa arkadaşlar 5 tane investor NFT davet ediliyor. İkincisi ise yine discordlarına girip discordlarında da invite contestleri devam ediyor. Bu invite contestlerine göre direkt para kazanabilirsiniz. Vax kazanabilirsiniz arkadaşlar. İlk beşe şuradaki ödülleri görüyorsunuz. Birinciyi investor NFT artı. 500 Vax ne yapıyor 50-60 dolar civarında bir şey yapıyor işte 30 dolar civarında yapıyor gibi aşağıya doğru iniyor. Üçüncüsü ise arkadaşlar kendi Discord'umda linki bırakıyor olacak. Discord üzerinden bir çekiliş yapacağız ve iki tane NFT dağıtacağız arkadaşlar. Yine investor NFT tabi bunun sonuçlanmasını ya yarın ya da yarından sonra göre ayarlarız. ile ilgili de başka sorunuz varsa mutlaka Discord'da gelin arkadaşlar orada yazın. Bir sonraki projede görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.